Yay Burcu 2023 Burç yorumlarına hoşgeldiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizlere Şubat ayında yayları neler bekliyor birazcık bundan bahsedeceğim. Ve bundan bahsetmeden hemen önce sizin ciddi anlamda ilgi duyabileceğiniz konuların olduğu kanalımdan bahsetmek istiyorum. Bilenlerinizi bilirler. Gerek astroloji eğitimleri olsun, gerekse evrensel yaşam konuları olsun. Oynatma listelerimize bir göz atmanızı tavsiye ederim. Astrolog Arif Aydın YouTube kanalı için. Değerli arkadaşlar, Şubat ayı Merkür ikinci evinizden giriş yapıyor. Ve geçtiğimiz retro döneminde maddi alanda yaşadığınız sorunlar ve problemler varsa bunlar artık geride kalıyor inşallah. Amin dediğinizi duyar gibiyim. 11 Şubat'ta Merkür Kova burcunda sizin üçüncü evinizden geçiyor değerli arkadaşlar. Bu bir aylık süreçte zihinsel ve iletişimsel becerilerinizi geliştirme konusunda ciddi anlamda size fırsatlar verebilir. Hatta bazılarınız eğitimlere bile katılabilir. Fikirlerinizi başka insanlarla yazarak veya konuşarak sunabilir ve bunun üzerinden bazı avantajlar sağlayabilirsiniz. Yakınlık duyduğunuz kişiler, kardeşler, akrabalar, komşularla iletişimlerinizden artış meydana gelebilir. Özellikle bazılarınızın bu ay ilkokul arkadaşlarıyla karşılaşabilme potansiyeli oldukça yüksek. Önemli görüşmeler ve anlaşmalar yapmak için de çok uygun bir dönem sevgili yükselen yaylar. Çeşitli eğitimler alabilir, yeni bir dil öğrenebilir, el becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Kısa mesafe seyahatleri yapabilirsiniz. 5 Şubat'ta meydana gelecek Aslan Burcu'nda bir dolunay var ve bu dolunay sizin 9. evinizdeki bazı alanları kapsıyor yine bu doluna ile birlikte eğitim öğrenme yazmak yayınlamak fikir alışverişleri gibi akademik konular hukuksal süreçlerle alakalı tamamlamalar ve bu alanlarda Beklediğiniz bazı sonuçlar bu dönemde meydana gelebilir Evet değerli arkadaşlar 20 Mars e, özellikle Mars biliyorsunuz Koç burcunun gezegene ve 25 Mart'a kadar da sizin Yedinci evinizde ilerliyor olacak bu gezegen. Nedir hocam bu yedinci evde Mars'ın ilerlemesi? Bize nasıl bir katkısı olacak? Enerjiniz ve eforunuz özellikle ama özellikle ikili ilişkilere yönelik olarak devam edecek. Tabii bu pozitif kısmı. Evli olanlarınız eşiyle kavga etme potansiyelleri de olacak. Bu geçişteki Mars'ın bireysel haritalarınızdaki gezegenlerle olumsuz açı alıp almamasıyla ilgili bu ilişkilerde bazılarınız kriz ve kavga yaşayabilir. Evliliğinizde agresyonlar, kavgalar tetiklenebilir. Süreç ve bazı koşullarla alakalı ve konuşmalarla alakalı konular, tartışmalar ve akabinde kopuşlar meydana getirebilir. Eğer olumlu açılarınız varsa, bu olumsuz etkileri dengeleyebilme potansiyeliniz de var demektir. Ama şunu da söylemek gerekiyor, bu tarz konularda önceden davranıp bir doğum haritası danışmanlığı almanızı tavsiye ederim. Eğer doğum haritası danışmanlığı almak isterseniz benimle temasa geçebilirsiniz. astroarif.com'dan ya da bu videonun altındaki whatsapp hattımızdan benimle temasa geçebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken en önemli konu aceleci ve düşüncesizce hareketlerden kaçınmanızda fayda var sevgili yükselen yaylar. Bir de konuşma yani konuşmak, iletişim kurmak bazen sorunu çözmek yerine derinleştirebilir. Buna da dikkat etmek lazım. Bazen susmak en iyi cevaptır sevgili yükselen yaylar. 20 Şubat'ta meydana gelecek balık yeni ayın sizin dördüncü evinizde olacak, iş, kariyer ve aile ebeveynleriyle alakalı yeni girişim ve başlangıçların olduğu bir dönem olabilir. Ev, taşınma, ev içi tadilat düzenlemelerle ilgili bazı alakalı yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. Yani ne demek hocam biraz böyle ev desinatörlüğü, evdeki bazı eşyaların yerini değiştirmek. Ama bazılarınızda hani hakikaten ev değiştirme ya da buna benzer bir atraksiyon da olabilir. 20 Şubat'ta arkadaşlar Venüs Koç Burcuna geçiyor. Bu sizin için ciddi anlamda etkileri olabilecek bir geçiş. 5. ev alanınıza geçiyor ve 5. ev neydi? Vur patlasın çal oynasın alanıydı. ve tam sizin yeriniz diyelim. Evet bu 5. ev alanlarınızda güzellikler getiriyor. 17 Mart'a kadar aşk, çocuklar, keyif aldığınız uğraşlar, hobileriniz olumlu yönde gelişmelere açık olabilir. Yetenekleriniz, becerilerinizi ortaya koyma açısından iyi bir geçiş olacak. Çocuk yapmak isteyenler ya da doğum olabilir. O zaman bunlar için çok güzel etkileri olabilir. Çocuklarla vakit geçirmek. Ya da işte bir sevgili düşünüyordunuz. En uygun zaman ne zamandı? Ya da bir sevgili beni ne zaman bulur? İşte o zaman işte bu zaman sevgili yaylar. Yetenekleriniz ve becerilerinizi ortaya koyma açısından destekli bir geçiş olacak. Kısa tatiller yapmak, çocuklarınızla güzel vakit geçirmek, sosyalleşmek veya kendinize özel vakit ayırmak çok iyi gelecektir. Evet sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar sizler için bir Şubat ayı yorumunu geride bıraktık. Eğer siz de bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Dediğim gibi kanalımda evrensel yaşam, spiritüel konular ve buna benzer ciddi anlamda bilgiler içeriyor. Oynatmam listelerini mutlaka bir göz atmanızı tavsiye ederim. Sonraki burç yorumlarında ve sonraki astroloji konularında evrensel konularla alakalı birçok konuda videolar yapmaya devam edeceğim. Görüşmek üzere.